Bugün arkadaşlar Portekiz'in Fatima kasabasındayız ve bu Portekiz'in Fatima kasabasından e, sizi canlı yayın yapıyoruz ve e, bazı burada bilgiler paylaşmak istedim. Şimdi 1917 her ayın 13'ünde e, 3 tane çocuğa bazı bilgiler veriliyor ruhsal kaynaklı bazı bilgiler veriliyor. Hazır, sakinken hızlı hızlı anlatacağım. Burası tam işte bu tebliğlerin verildiği yer. İlk önce e, çocuklar burada otlatırken böyle koyunlarını bir yıldırım çarpıyor, ağacı ortadan ikiye böyle bölüyor ve çocukların birden bağlantılar açılıyor. Bu bağlantılar esnasında. Hani yüce anne dedikleri işte e, daha sonra Meryem'in olarak ifade ediliyor ve onlara bazı bilgiler veriyor. Ve bu bilgiler üç tane mektubu içeriyor. E, hani Fatıma'nın üçüncü sırrı diye de çok yakın zamanlarda birçoğunuz duydunuz biliyorsunuzdur. Şimdi bu ilk sırda aslında önce çok güzel haller durumlar yaşanırken onlara böyle bir cehennemin yüzü gösteriliyor. İnsanların cehennemde neler yaşayacakları, neler olacağı, burada ne gibi durumlarla karşılaşacağı ile ilgili bazı haller işitiliyor. Şimdi burada tabii bu yıldırım olayı da önemli. Çünkü yıldırım e, düşmelerinde dünyada birçok yerde, mesela tepe şaklıların çok hızlı açılması, çok hızlı bağlantılar olması gibi bazı durumlarda var. Şimdi tabii. Bunun gibi tabi burada böyle bir sürü hani heykeller, şeyler vesaireler var. Ee, tabi ana böyle bir de büyük. Bununla ilgili e, Lucia'nın daha sonra yaptığı bir yaptırdığı diyelim büyük bir e, ibadethane de var. E, eski kilisenin yanı yapmışlar onu da. Şimdi şu var. Burada e, üç tane bilgi veriliyor. Bunlardan bir tanesini dedik? Cehennemle alakalı yani insanların e, yaşayacağı bazı halver ve durumlar aktarılıyor. Ve daha sonra ikinci, birinci Dü Dünya Savaşı'nın bitip 1917 çünkü ama bunun neticesinde e, daha büyük bir savaşın başlayacağı anlatılıyor. Şimdi 2. E, Dünya Savaşı'nın neresi nasıl olacağı, sonuçları vesaireyle ilgili de tam bir metni var bunun. E, i̇ster Instagram'da bilmiyorum var mı da webde var. Daha evvelden ben e, 19 yaşındayken bunu ruh ve madde okumuştum. Ve çok etkilenmiştim ve demiştim yani bir gün bunların olduğu yere bir gitmek istiyorum. Acaba ne oldu? Oradaki tesir, enerji, alan nedir? E, 19 yaşındayken böyle bir kayıt yapmıştım. Ya da bugün o 19 yaşın kaydını yaptırtlanmıştı bana. Hepinize evet hayırlı bayramlar. Birinci gün bayramlaştık diye <gülüyor> bir daha bayram kutlamadım ama her birinize tekrardan iyi bayramlar. <gülüyor> Şimdi e, ikinci sır, ikinci dünya savaşı. Rusya ile ilgili bazı durumlar işte o zaman işte Çarlık Rusyası'nın yıkılacağı işte vesaire gibi bazı bilgileri içeriyor. E, ama en önemli şeylerden bir tanesi şu papalığı ve kiliseye bazı e, bilgiler aktarılıyor. Ve bunların başına da şu geliyor. Diyor ki şeytan kilisenin en baş en yüksek kesimlerine kadar yerleşti ve orayı istila etti. E, ve e, bu ele geçirişten dolayı da e, hani diyor Allah dünyada bir sürü olaylar durumlar oluşturacak çok büyük savaşlar kıtlıklar bazı haller vesaire e, durumlar yaşanacak diyor. Hoşça gidiyor eğer isterseniz barışta olabilir barışta gelebilir diyor. Bunlar 1917 ve biliyorsunuz ki birinci ikinci dünya savaşları tam metnini e, internetten güzel araştırıp bulabilirsiniz. E, Ruh ve madde yayınlarındaki arkadaşlar da belki tekrardan yayınlarlar böyle bir şeyi. Çok da fayda ve şey geçer. Şimdi ondan sonra bir de üçüncü sır var. Üçüncü sır da 1957 yılında papalığa teslim ediliyor. Ve bu vakti geldiğinde açılması için üç tane zarfa konuluyor. Ve 57 yılında teslim ettiğine Lucia diyor ki 1960'ta bunu açın. 60'a kadar dokunmayın diyor. Fakat e, bu üçüncü sır bir türlü açılmıyor. Ve e, bununla ilgili hatırlarsanız e, Mehmet Ali Ağaç'a, e, Papa'ya bir suikast düzenlemişti. Ve bunun neticesinde de sonucunda da e, İtalyan hapishanelerindeyken bazı açıklamalarda bulundu. Ben bir mesajcıyım dedi. Çünkü bu olaylar her ayın 13'ünde meydana gel, geliyordu bütün bu tebliğler. Ve 13. E, Mayıs'ın 13'ünde de e, bu ilk tebliğlerin alındığı tarihle de suikastin olduğu gün aynı gün. Yani birisi 1981 diyelim ki 13 Mayıs, bir tanesi 1917-13 Mayıs. Ben diyor Mehmet Ali Ağacı, bunu bilmiyordum. Böyle bir şeyin farkında değildim. Ama e, bunun bu kehanetle ilgili bir bağlantısı olduğunu söylüyor. Yani diyor ki o sırlardan bir tanesi bendim diyor. Ve ilk başta Türkiye'de de bununla ilgili e, o zaman 32. günde bir program yapılmıştı. Ve herkes adam deli falan işte ne alaka de, demesine rağmen e, Papa e, bununla ilgili açıklama yaptı ki evet dedi bu doğru. <gülüyor> Bunlar enteresan. Ve bütün Katolik camiasını duyurdu hatta e, zannediyorum 2005'te öldü Şeyh Lucia ondan sonra geldi burada açıklama yaptı ki e, o bir azizdi bu bilgiler bu tebliğler doğruydu ve o sırda bu dedi tamam mı bu bir cümle. Diyelim ki Papa'ya bir suyu kaçtı olacak ve işte şöyle şöyle olacak. Bu bir cümle. Oysa ki ona dört sayfalık bir tebliğ sunuluyor. Ama diğerleri nerede, nasıl diye bu da bilinmiyor. Şimdi bu olayla ilgili ben hani dediğim gibi 19 yaşında okuduğumda e, uçak kaçırılıyor, bir sürü dünyada olaylar oluyor falan. Hani bizim ülkemizde çok az bu yansıyan bir şeydi. Biz sadece Mehmet Ali Ağaca'yla duyduk. Fakat o zaman Mehmet Ali Ağca'nın söylediği çok enteresan şeyler vardı. Yani bunları... Bir kısmını onun bilmesi de mümkün değildi ki zaten kendisi de bunu ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar burada ruhsal bilgi ve tebliğler kısmını bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi dünyanın ne dedik her yerine çobana bile işte herhangi bir yerdeki bir e, sıradan tesadüfi bir insana bile ruhsal sistem bilgi verebilir. Onun diliyle onun çevresine bazı aktarımlar yapabilir. Burada zanları olanlar, kanıları olanlar bilgiyi değil kişiyi görürler. İşte bugün de mesela bakıyorum şimdi Fatima'nın her tarafı ki çok küçücük bir kasabayken şimdi koca bir şehir olmuş. Her tarafı turistik işte diyelim ki bu işin pazarlamasını yapan hani bir yani dini tamamen ticarileştirmiş bir hale dönmüş. E tabi yani dünyanın her yerinde böyle bu sadece şimdi Fatima ile ilgili değil. Burada ruhsal bir olay evet yaşanmış ama bunu çok hızlı bir şekilde her birimizin potansiyelinde bir tapınmaya ve bilginin özün dışına çıkarak hemen başka yerlere çekmeye ihtiyacımız var. Ki mesela baktığımda hani ben şunu 1985'te okumuştum. Yani bugün tam metni bulmakta zorlandım yani. Acaba dedim hani bir hatırlayayım bakayım nerede var. Yani onu bulmakta zorlandım herkesin derdi. Üçüncü sır nerede? Üçüncü sır acaba hani şöyle mi yazıyor bilmem ne mi diye. Evet yani üçüncü sırrı açıklamadılar ve bununla ilgili de tabii neden açıklamadılar o da var. Çünkü orada birincisi kiliseye ve papalığa bazı bilgiler veriliyor ama suçlanıyordu da yani e, deniliyordu ki yani burada e, çok fazla paraya, maddeye ve şeytanın oyunlarına geldiniz. Direkman şeytanla işbirliği yapanlar var deniliyordu. Başta Portekiz hükümeti olmak üzere e, burada ee, tabii ki katolik camiası da bu sebeple yıllarca bu bilgileri reddetti inkar ettiler ama daha sonradan baktılar ki biz bu işi hani şeye dönüştürebilir miyiz karlı ve kazançlı bir şeye dönüştürebilir miyiz ee, Fatima'nın sırrı yazan, <gülüyor> ee, dönüştürebilir miyiz ve gerçekten de çok güzel böyle bir ticari şeye de dönüşmüş evet bu var ama bizim için şu önemli bir bu bilgi var mı İki bu bilgi var evet ama şimdi işin arkası gerçeği ne? Böyle bakmakta fayda var. Öyleyse ruhsal bilgiler dünyanın birçok yerinde birçok insanlara veriliyor, ulaştırılıyor. Bunları bir vahiy gibi düşünmeyin. Aracılara verilen bazı insanlara verilmek üzere mesajlar olarak düşünün. Ve mesajcılar var. Evet dünyanın birçok yerinde de mesajcılar var. Fakat mesajcının bir önemi yok. O bir mektup, bir taşıyıcı. Her zaman bilgiye Bilginin aktardığına bakın. Evet belki Mehmet Ali Ağacı'nın aktardığı ne? Orada bir kelime bir cümle söylüyor ama aktardığı bir şey var. Ve bu da e, onun Türkiye ile ilgili bazı durumlar içeriyor. Onun böyle tam röportajının da bir kısmını şimdi zannediyorum YouTube yayınlamamış belki. Onun tam mesajında da ilk şeyinde de e, bazı bilgiler vardı. 1981'di zannediyorum doğru hatırlıyorsam. Şimdi peki öyleyse şöyle bir durum var. Pardon şey suikast 1981'de röportaj daha ileri bir tarihte olacak. Peki öyleyse bir her bir kişi ruhsal bilgi, ruhsal tebliğ mesaj alabilir mi? Değil mi? Önce soru soralım. Evet alabilir. Peki bunun için neye ihtiyaç var? Yüksek bağlantı epifiz ve tepenin açılmasına ihtiyaç var ve bu sebepten dolayı da epifizin tepe şakralarınızın ile ilgili dünyada birçok işlemler, eylemler yapılmıştır. Peki şimdi bu çocuklarda ne oldu da bu tepe çakraları açıldı da bu ruhsal bilgileri, kaynakları alacak durumlar meydana geldi? Şimdi e, biraz önce de şöyle gösterdim. Bakın bütün buralar ana baba günü gibi bu tam tebliğin alındığı, ilk işaretin verildiği yer bomboş. Burada kimse yok. Yani şöyle baktığımızda hani burası boş ama şimdi diğer taraflar tıklım tıklım. Hani böyle şeylere giremezsiniz. Sokaklara giremezsiniz. Yani her yerde olduğu gibi. Şimdi e, tabii şöyle de bir şey. Burada e, her ayın e, 13'ünde Mayıs'ta 13 Mayıs, 13 Haziran, 13 Temmuz, işte ondan sonra 13 Ekim, Eylül, Ekim falan geliyorlar. Her ayın da 13'ü. Burası da tabii önemli. Bununla ilgili de zaten vaktiyle sizlere inşallah bir kitabımı sunacağım vaktiyle okuyacaksınız. O 13 mucizeleriyle ilgili. Şimdi tabi burada e, şu var. Aziz Maliki'nin bir kehaneti var. Kendisi papa ve kendisinden sonraki 13 tane papayı anlatıyor. Aziz Maliki. Şimdi e, bu kehanetlerden de yine bir, e, e, en önemli kehaneti de onun. Kendisinden sonra 13 tane daha papa geliyor. Ve 13. papadan itibaren... Ee, Vatikan çöküyor, dağılıyor ve o son papa, her bir papanın da e, şeyini veriyor, hmm, sembolünü veriyor. Bununla ilgili de e, vaktiyle Aytunç Altın Dalı'nda bir çalışması vardı, anlatımı vardı. Belki oradan da arkadaşlar faydalanabilirler. Şimdi öyleyse bunları birleştirirsek Fatima'nın sırlarından bir tanesi de başta Vatikan olmak üzere. Papalık olmak üzere dünyadaki birçok dini anlayışların sistemlerin artık hani bir e, yavaş yavaş dönüşüme uğramak zorunda kalacağı ile ilgili ve bu birçok kişinin aslında işine gelmediğinde ne yapılmış üstü örtülmüş denmiş ki Fatıma'nın sırrı işte Mehmet Ali Ağca'nın papaya öldürmeye çalışması hatta öldürmesi ama orada hani Meryem ana gelip kurtarıyor mermi'nin yönünü saptırıyor ve ölemiyor. Buradaki inanç da bu. Şimdi her türlü anlayışın ve inancın içerisindeki biz önce bilgiye bakarız. Bu bilgileri önce ne yaparız? Ee, bir fizibilite yaparız. Oradaki işimize geleni almamız önemli. Yani burada... Bizi geliştirecek olan şey ne? Yoksa hani bakıyoruz bir sürü insan gelmiş burada dizleri üzerinde saatlerce yürüyor. Hani hastalıkların iyileşeceğiyle ilgili hani böyle büyük bir şifa şeylerine giriyor. Evet bunlar mümkün. Onları kendi inançları ve imanları iyileştirecek. Hatırlayın burayı. Eğer gerçekten bu imanları varsa onlar burada bu şifadan nasiplenebilirler. Ama yoksa da. Ee, yer mekan bir şey yapmıyor ama gerçekten çok güzel huzur dolu bir enerjisi olan bir yer evet buradaki işte diyelim ki bu, burada tabi 3 tane küçük çocuk var orada 2 tanesini görüyorsunuz ee, Tabii bir de şu var e, bu olayı daha sonradan şimdi köylüler de etraftaki kişiler de merak ediyor ve bir rivayete göre 70 bin kişi ee, o ayın yine 13'lerinden bir tanesinde geliyor. Ve e, hep beraber izliyorlar. 13 dakika güneş onlara bir sürü böyle değişik değişik görsellikler yapıyor. Küçülüyor, büyüyor. İşte diyelim ki bir anda önce yağmurlar yağıyor, yağmurlar kesiliyor, güneş çıkıyor. Ve sadece çocuklar görüyor. İşte diyelim ki o... E, Kendileri için kutsal olan şeyi. Burada görüntüler kişilerin imajinasyonlarına göre verilir. Yani eğer diyelim ki bir İslam dünyasında bir kişi bunu görüyor olsaydı, aksakallı bir dede ya da işte diyelim ki e, Hazreti Muhammed'i Mevlana'yı görürdü. Hristiyan camiasındaki bu inanç ve anlayışla olduğundaysa kişi, Meryem anayı işte diyelim ki İsa'yı ya da buna benzer bir kişiyi görüyor. Oysa ki verilen aslında bir tesir bir enerji bir frekans o frekansın sizin tarafından algılanışınız. İşte orada belli görüntülere sebep veriyor. Ama şimdi bilgiler yine diyoruz ki önemli mesajlar. Önemli ve bu üç da bir tanesi Birinci Dünya Savaşı'nın sona ereceğini, işte Rusya ile ilgili çeşitli durumların olduğunu, cehennemle ilgili. Yani aslında insanların kendilerini hazırladığı ve oluşturmaya çalıştığı durumla ilgili. İkinci Dünya Savaşı'nda işte diyelim ki dünyada nasıl bir paylaşım ve sistemler olacağı ile ilgili bilgi ikincisi. Üçüncüsünde açıklanansa... Şu ana kadar açıklanansa işte papaya ağacanın bir suikast düzenleyeceği bu suikasten aslında öleceğini ama işte o elin ona yardım edip Ölmesinden kurtulduğunu Ki zaten Mehmet Ali Ağca da bunları Bir şekilde bu konulardan çok haberi Olmadan anlattı Aktardı ee, İnşallah yakında da zaten bu 13 ve 13 sistemleriyle ilgili de sizlere bilgiler vesaireler Anlatıp aktaracağım evet Şimdi artık yavaş yavaş böyle e, Gruplar kitleler <gülüyor> Bu taraflara da böyle geliyor ama Bunlar hiçbir şey değil arkadaşlar Emin olun ki çok büyük, çok daha fazla kalabalıklar var. Yine vaktiyle bazı sohbetlerde, muhabbetlerde buluşacağız. Ee, şimdilik Fatıma'dan anlatacaklarım bunlar ama daha sonradan bunu böyle İstanbul'da rahat rahat, sakin sakin sohbet ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Evet, merhabalar. Evet, herkese de buradan kapatıyorum şimdilik. Hoşçakalın.